Fahitçi Ebu Mansur Allah'ın rahmet eylesin şöyle demiştir. Bu fırkalar yukarıda daha önce zikrettiğimiz derileri dikkate inceleseler akıllarının değil rübubiyetin hikmetini kuşatıp bilmesi beşeri hikmeti dahi kavrayamayacağını bilirlerdi. Akıllarının değil rübubiyetin hikmetini kuşatıp bilmesi beşeri hikmeti dahi kavrayamayacağını bilirlerdi. Şimdi yukarıda Şüphesiz kubuk meselesi, aklın ilke ilgi sımıyla ilgili konular geldi. Şimdi buradaki önemli kelime kuşatmaz. İnsan aklıyla araştırıp mütekip şekilde incelediği <gülüyor> zaman e, iyi ve kötü ile ilgili konularda bilgi sahibi olabilir. E, hikmetini anladık konular olabilir. Ama hikmetin e, hepsini çözmesi, tüm sırları ihşaf etmesi kuşatması mümkün değil. O açıdan burada diyor ki madur değil. Akıllarının değil, rububiyetin hikmetine kuşat bilmesi, veşeri hikmeti dahil kavrayamayacağını bilirlerdi. Ayrıca onların ihtiyar, irade konusunda kain oldukları görüş, hikmet ve sepehin hakikatine bilme iddialarına engel teşkil eder. İhtiyar ve irade konusunda sahip oldukları görüş, hikmet ve sepehin hakikatini bilme ihtiyarlarına engel teşkil eder. Çünkü onların öğretisine göre, yani kast kastediyor. Onlara göre kötülüğün cevheriyle sadece kötülük, iyiliğin cevheriyle de sadece iyilik görülebilir. Bu da sineviyelerken kastettiği sineviyeti anlayışındaki iyilik-kötülük meselesi. Onlara göre kötülüğün cevheriyle sadece kötülük, iyiliğin cevheriyle de sadece iyilik görebilirler. Sonra onların sefihlik veya hikmet olarak isimlendirdikleri şey, Kötülüğün fiili midir, yoksa iyiliğin fiili midir, bilinmemektedir. Şimdi onlar ne diyorlar? E, kötüden sadece kötü çıkar, iyiden sadece iyi çıkar. Ama evren dediğimiz bu kainatta iyi kötü, aynı şey içinde birlikte olabiliyor. İnsanın iyi yönü var, kötülük yönü var. Aynı celerin, aynı maddenin iyilik yönü olabilir, kötülük yönü olabilir. İşte ateş, ekmek pişirirken iyi, insanların yaklaşan kötü gibi. Dolayısıyla... Onları sefillik veya hikmet olarak isimlendirdikleri şey kötülüğün fiil iyi iyiliği fiil midir, bilinmemektedir. Onlara göre her insan iki şeyin yani ışık ve karanlığın karışımıdır. Her biriyle diğeriyle gördüğünün aksini görür. Onlara göre insan denilen duvarlık iki şeyin yani ışık ve karanlığın karışımıdır. Her biriyle diğeriyle gördüğünün aksini görür. Muhtemelen hikmeti, sefirlik, sefirliğini hikmet olarak görür. Sonra kişinin gördüğü şeyin iyi olduğuna dair sözüne de güvenilemez. Çünkü karanlık cevherinden bakıldığında söylediği bütünüyle yalandır, yanlışlıkla, açık cevherinden bakıldığında ise hepsi doğrudur. Dolayısıyla iki cevherden hangisiyle konuştuğu bilinmemektedir. Yani kenarlara simge eklemeyi başladık kendi okuduğu metinde. Eksi çizdiğim yerler. Mahfiyodin eleştirdiği görüş. Bu da sinemi görüşünü eleştirdi. T e yazdığım yerler, Mahfiyodin tespiti, kendi tespiti. İyi gelecek aşağı. Nefinde? İyi gelen yerler, iki olarak e, yazdıkları ifadeler. Şu <gülüyor> artı olarak yazdığım yerler var, onlarda Mahfiyodin e, denimsediği görürsüler. Bir şekilde kenara not düşüne başladım. Şimdi sinemiye kapsamında iyilik ve teklatörlüğün e, farklı kaynaktan geldiği, iyilikten, iyilikten, tek tek ortaya çıktığı, senevi bir anlayışını eleştirdi. Işık ve karanlıktan birinin zarar üzerinde, diğerinin fayda üzerinde, kudret ve nüfusu yoktur. Işık ve karanlıktan birinin zarar üzerinde, yani ışığın zarar üzerinde, karanlığıyla fayda üzerinde, kudret ve nüfusu yoktur. Dolayısıyla ümit ve korkunun gerekçesi ortadan kalkmış, sonuçta hikmet ve sefifliği bilmenin faydası kalmamıştır. Sonra ışık ve karanlık cevherlerinden her biri tabiatla amende bulunuyorsa, yani ışık iyi şeyler, karanlık da kötü şeyler tabiatında ve bu şekilde bu tabiatla amende bulunuyorsa, bu durumda hikmet ve sefifli ilişkin bilginin tabiatta gerçekleşmesi imkansızdır. Oysa hikmet her şeyi yerli yerine koymak, sefiklik ise her şeyi yer yerinin dışına koymaktır. E, bu tanımı da hatırlayacaksınız. Daha önce bu tanım aynen adalet için geçti. Adalet, her şeyi yerli yerine koymak. Zulüm, her şeyi yerli yerine, yerinin dışına koymak. Burada da aynı tanım hikmet için geldi. Hikmet, her şeyi yerli yerine koymak. Sefihlik ise her şeyi yerli yerinin dışına koymaktır. Tabiatlı şeyin hikmetle nitelenmesi imkansızdır. Yani tabiatı ışık ışıktan hep ışık çıkıyorsa, karanlık karanlık çıkıyorsa, onu sen... Ee, Hikmetle davrandı diye düşünemezsin. Tabiatıyla hareket eden şeyin hikmetle hareket etmesi, hikmetle bedelenmesi imkansızdır. Çünkü hikmet yani bir şeyi yerli yerine koyma fiili bir ihtiyardır, bir seçimdir. Evet, hikmetten bahsediliyorsa veya adaletten bahsediliyorsa orada bir ihtiyar, bir seçim söz konusudur. Halbuki onlara göre ışık sefihliğin ne olduğunu bilmez. Dolayısıyla ondan kaçınamaz. Karanlıkta da hikmetin ne olduğunu bilmez ve ona uygun davranamaz. Bir şeyin mahiyetini ve nereye konumlandırılacağını bilmemek kötülüktür. Bak bu da matriyodin tespiti. Bir şeyin mahiyetini ve nereye konumlandırılacağını bilmemek kötülüktür. Çünkü yukarıda nasıl geçmişti? Hikmet bir şey yerli yerine koymakta. Sefihlik ise bir şeyi olması gereken şeyin yerin dışına koymakta. Bir şeyin mahiyetini veya nereye konulacağını bilmiyorsa o kötülüktür. Bu duruma onlara göre ışık cevherinde bilgi ve bilgisizlik, sonra kudret ve aciziyet birleşmektedir. Işıkta aciziyet de vardır. Çünkü kendinden sefifliği uzaklaştıramaz ve karanlığın kendisine zarar vermesine engel olamaz. Böylece onlara göre iyilik cevheri kötülükle karışmıştır. Kötülük cevherinde ise iyilik yoktur. Dolayısıyla onların öğretisine göre kötülük iyiliğe üstün gelmiştir. Kendisi iyilik olan ışık, kötülüğü ve sefilliği tanımamıştır. Bu durumda iyilik çevrelerinden doğar şey, yani insan kendisine kötülük üstün geldikten sonra iyiliği ve kötülüğü nasıl bilsin? Her tabiatlı varlık boyun eğdirilmiştir ve boyun durup altındadır. Her tabiatlı varlık kendi tabiatıyla Hareket eden varlık e, tabiatı gereği e, boyun eğdirilmiştir ve boyun durup altındadır. Çünkü tabiatın gerektirdiğini engellemeye ve onun aksini gerektirmeye gücü yetmez. Şimdi acıyı düşünün, e, tabiatı gereği, e, acılık varsa tabiatında otomatik olarak onun tabiatı acılığı gerektirir. E, o tabiatın dışına çıkamaz veya diğer... Ee, öz niteliğinde belli bir karakter olan varlıkları düşünebilirsiniz. Bu şekilde tabiatı belirlenmişse o boyun eğdirilmiştir, boyundurup altındadır. Çünkü tabiatın gerektirdiğini engellemeyi ve onun aksini gerektirmeye gücü etmez. Bu da birini tabiatla kötü, diğerini tabiatla iyi kılan bir boyun eğdiricinin varlığını zorunlu kılar. Bu şekilde e, tabiatları kabul ettiğimiz zaman, kabul, o zaman bunları belirleyen birini kabul etmemiz gerekir. Her varlığa belli bir tabiat veren birini kabul etmemiz gerekir. Bu boyun eğdirici de iki ilkiye indirgense eğer bunlar boyun eğdiren iki ilkedir diye düşünsek o ikisinde de bu ikisinde olan olurdu. Yani her biri tabiatla öyle kılan bir başka fail gerekirdi. Bu durum her şeyin kendisini ısıtan veya soğutan failin sayesinde sıcak ve soğuk olmasına benzer. Bu da bir tanrının olduğunu kabul ettiğini gerektirir. Bu da özetle güzel bir akıl yürütme ilerliyor. Tabiat, e, tabiatlı varlıkların tabiatında belli bir özellik var. İşte acı ve diyelim o acılık e, sonucunu doğuruyor. Tatsılık sonucunu doğuruyor. Bu şekilde belirlendi. E, varlıkların tabiatındaki bu belirleme eğer ışık ve karanlık gibi iki ilke tarafından belirlenmişse o zaman ışığı ışık diye karanlığı, karanlık diye de belirleyen birisi var. Neticesinde bunları iki değil, bir belirleyen olması gerekir ki neticede bu da e, Tanrı'nın bir olduğuna, bir Tanrı'nın bunları belirlediği sonucunu kabul etmeye götürür, gerektirir. Işık ve karanlığın ikisinin de yaratıcı ve kudretli olduğu söylenirse, her biri diğerini içinden alıp yönü yapabiliyor ve buna güç ya da bilmiyor ve buna güç Evet Işık ve karanlığın ikisini aynı güçte kabul ederseniz, o zaman e, ikisinin de yaratıcı ve kudretli olduğu kabul edilirse her biri diğerine işinden alıkoyacak yönünü ya ve buna güç yetirebiliyordur ya da bilmiyor ve buna güç yetiremiyordur. Bilmez ve güç yetiremezse ışıkta bilgisizlik ve aciziyet birleşir. Bu da dualizm öğretisinin varlık sebebini ortadan kaldırır. Bilir ve güç yetirebilir ama engelleyemezse kendisine kötülük niteliği ilişir. Sonra ışık. Karanlığa ya düşmanlık eder ya düşmanlık etmez. Onunla meşgul olmayı ya sever ya da sevmez. Ona düşmanlık etmez onu severse bu kötülüktür. Çünkü düşmana düşmanlık yapmayı terk etmek ve düşmanı sevmek kötülüktür. Öte yandan düşmana düşmanlık yapar ve buğz ederse düşmanlık ve buz şahit de bilindiği üzere kötüdür. Yani düşmana düşmanlık etmezse bu zaten kötülük. E, düşmana e, buğz et, düşmanlık yapmaz ve onu severse Düşmanı sevmek de zaten kötüdür. Senevi şöyle derse, e, bu şahit alemde afetlerin karışması sebebiyledir. Şöyle deriz, benzer bir durum iki türün, yani iyilik ve kötülüğün yaratılmasında inkar ettiği bütün hikmetler hakkında geçerlidir. Yani Senevi bu şahitte afetlerin karışması sebebiydedir. E, Ezevi alemde bu yoktur diye itiraz ederse şöyle deriz, Benzer bir durum iki türün, yani iyilik ve kötülüğün yaratılmasında inkar ettiği bütün hükmetler hakkında da geçerlidir. Burada bir açıklama var, 122'te. bu alıntı ve ona bir verdiği cevapla sanki şunu kastetmektedir. Senevi, iyilik ve kötülüğün karışmasının zati değil, tarisi bir durum olduğunu ve bu örnek bağlamında şahitte bulunan afetler olduğunu söyler. Seneli insan iyilik ve kötülüğün karışmasının zati değil, arizi sebeple olduğunu söyler. Maturiyeti buna cevabı yok. İyilik ve kötülüğün iç içi olduğu bütün bağlamlarda aynı bahanenin keçer olması gerektiğini söyler. Şahit de şu gördüğümüz evrende bilgisizlikten sonra bilginin, kötülük yapmaktan sonra iyilik yapmanın Günahtan sonra pişmanlığın, anladıktan sonra kötülüğü kabul etmenin ve bir şeyin yanlış olduğuna inandıktan sonra doğru olduğuna inanmanın varlığı kabul edilmelidir. Çünkü bunlar şahitte vardır. Bak bu da tespit, genelde yazmış olduk. Şu evrende, alemde bilgisizlikten sonra bilgi olabilir, kötülükten sonra iyilik yapılabilir, günahtan sonra pişman olunabilir. Anladıktan sonra kötülüğü kabul etmenin, bir şey yanlış olduğuna inandıktan sonra doğru olduğuna inanmanın varlığı olabilir. Bunlar şahit evlerinden yaşanan durumlar. Var. Ancak iki şeyin de yani hem iyiliğin hem de kötülüğün kaynağının ışık olduğunu kabul edersek, bilgisizlik, kötülüğü yapmak, günah, sefillik ve başka her türlü kötü şey ışıktan kaynaklanır. Böylece senevinin bu yönden dualist öğretisi geçersiz olur. Yani iki şeyin hem iyiliğin hem kötülüğün kaynağı ışık diye kabul edilirse bu alemde aynı kişide aynı şey kişi hem iyi hem kötülük yapabiliyor, hem iyi hem kötülük olabiliyor. Bu iki şeyin de kaynağı ışık olduğu kabul edersek bilgisizlik, kötülük, günah, sefillik yok başka her türlü şey ışıktan kaynaklanmış olur. Böylece senevinin bu yönden dualist öylesi geçersiz olur. Onlara göre iyilikler ışıktan, kötülükler karanlıktan da. Bu öğretilere geçersiz olur. Ya da kötülük yapmanın sefikliğin ve bilgisizliğin karanlıktan olduğunu, hatayı itrafın iyilik yapmanın ve pişmanlığın ışıktan olduğunu söyler. Ancak bu yalan tarafkirlik ve kayırmacılık olur. Kötülük yapmanın sefikliğin ve bilgisizliğin karanlıktan olduğunu, hatayı itiraf etmenin, iyilik yapmanın, pişmanın ışıktan olduğunu söyler. Ancak bu yalan tarafkirlik ve kayırmacılık olur. Bütün bunlar yani yalan, Tarafkirlik ve kayırmacılık kendisine göre karanlığın fiiliyken iken onları ışığa respek etmiş olur. Sonra olmayan bir şeyi ikrar etmek yalan ve sefiliktir. İkisi karanlıktan olursa, karanlık hem iyilik hem de kötülük çıkmış olur ve dualizm geçersiz olur. Neticede burada okuduğum sayfalarda mazirin dikkat çektiği şey şu, İyilikten yani iyilik de var, kötülükten kötülük de var diye bir dualizm düşünüyorsa, Dünyada, evrende aynı şeyde, aynı kişide, aynı olayda iyilik, kötülük yan yana bulunabiliyor. Bunun faili kim? İyilik derlerse, iyilikte kötülük çıkmaması gerekiyor. Kötülük derlerse o zaman iyilik aciz kalmış oluyor. Ee, aynı kötülük probleminde düşünülmeli gibi. Yine ışık ya dostlarına ilişen kötülük sebebiyle dertlenir, üzülür ya da üzülmez. Işık Dostlarına isen kötülük sebebiyle dertlenip üzülür ya da üzülmez. Dertlenir ve üzülürse ışığın tamamının az ve sevic olduğu iddiası geçerliliğini yitirir. Üzülmezse kötülük ve zarar fiili hakkında onun merhamet değil katılık ve sertlik olduğuna dair sözü geçersiz olur. Çünkü ışık da üzülmediği için onun da katılık ve sertlik neşet etmiş olur. Bu da dualizmin anlamıdır. Buraları okuyunca, aklınıza kötülük problemi geliyor olabilir. Yani buralardakini alıp, aynı şeyi e, kötülük problemi için kullanmış olabilirler. Yani bunun yazılması daha eski, 133 yıl, e, hicriye. Kötülük probleminin dönmesi, gündeme gelmesi daha sonraki yüzyıllar. Buradaki aynı meseleleri alıp, Allah'tan hem iyilik nasıl, hem kötülük nasıl e, yaratılmış olur diye kullanmış olabilirler. Sohaz Seneviye şöyle söylenir, ışık için karan, durağınlıktan sonra hareket etmek söz konusu mudur, değil midir? Işık için durağınlıktan sonra hareket etmek söz konusu mudur, değil midir? Önce bir şey isteyip sonra vazgeçer mi? Bir şey sevip sonra ona buğuz eder mi? Bu konuda birinci fasada zikrettiğim şeylerin benzerini söyleriz. Yani eğer niteliği değişiyorsa, niteliği değişen şeylerde kudus olmuş olur. Bir niteliği değişen kişinin aralık ezelilik atfedilemez. Kudus e, özelliği varsa, değişme özelliği varsa o e, sonundan yaratılmış olduğu anlaşılır. Üçük eğer e, herkessizken hareketliyse, e, bir şey isteyorsanak vazgeçiyorsa, yani niteliklerinde değişme varsa, zatında değişme varsa o ezeli bilinçli olarak kabul edilemez. Başka bir ulaştıran Allah'tır. Sinevi... Onun görüşünü çürütmek için öne sürdüğümüz hallerin farklılığı ve zıtlığı ile ilgili olarak bunun şahitte böyle olmasının sebebinin karanlıktan gelen afetlerin ışığın cevherine karışması olduğunu, böylece ışığın eşyayı gerçek suretinden farklı gördüğünü ve bilgisinin bu yanlış suret temelinde ardı ardına duhur ettiğini iddia edebilir. Yani yukarıda senevinin görüşü çürütülüyordu, e, çürütmek için e, derece öne sürüyordu. Selevi, e, bu farklılığın sebebinin karanlıktan gelen afetlerin ışığın cevherine karışması olduğunu, böylece ışığın ve eşyayı gerçek suretinden farklı gördüğünü ve bilginin bu yanlış suret temelinde ardı ardına ardı zor ettiğini iddia edebilir. Bu takdirde ona şöyle cevap verilmelidir. Senin böyle söylemenin hikmet ve rahmet olmamasını, bilayken sefirlik ve katılık olmasını imkansız kılan nedir? Senden bu sözün tutul etmesinin sebebi, sana karışan ve böylece seni her şeyi kendi cevheli ve suretiyle görmene engel olan karanlık afetleridir. Yani bir şekilde eğer ışığa karanlık karışmasını kabul ediyorsan, sana itiraz ederken, itirazda da aynı şey sana karışıyor olabilir. Dolayısıyla, senden bu sözün tutul etmesinin sebebi, sana karışan ve böylece seni her şeyi kendi cevheli ve suretiyle görmene engel olan karanlık afeti olabilir. Sonra yüce Allah zatıyla kadir olup onu hiçbir şey aciz bırakamadığı, zatıyla zengin olup onu hiçbir şey muhtaç kılamadığı, zatıyla bilgili olup hiçbir şey bilmemesi imkansız olduğu, hiçbir şeyi bilmemesi imkansız olduğu, zatıyla hakim olup fiilde hata etmesi imkansız olduğu için onun yaratmasında bu bir arkasını çeliştiye düşecek ve alemin yönetilme sıkıntıya sokacak bir farklılık olabileceği düşüncesi geçersiz hale gelir. Uzun bir cümle. Allah'ın sıfatlarını atıp yapılan cümle. Yüce Allah, zatıyla kadirdir. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Zatıyla ganidir, zevkindir. Hiçbir şey e, muhtaç değildir. Zatıyla alimdir. Bilmemesi imkansızdır. Zatıyla hakimdir. Fiillerin hata etmesi imkansızdır. Bundan dolayı onun yaratmasında Büyü algısını çelişkiye düşürecek ve alemin yönetimine sıkıntıya sokacak bir farklılık olabileceği düşüncesi geçersiz hale gelir. Yani alemde bir kaos, bir farklılık, bir değişme, güvenilmezlik durumu yoktur. Evrene, gözlem yaptığımız evrene varlığa bu açıdan güveniliriz. Buna karşılık aklımızın hikmetini anlayamadığı her şeyde, o şeyi yaratan ve varlığa getiren Allah olduğu sübüt bulduktan sonra aklımızın ermediği derin bir hikmet olduğunu söylemek gerekir. Bak, kenara T yazdım. Tespit. Maturidi'nin güzel bir tespiti. Şimdi evet Allah kadir, her şeyi gücü yeter. Allah alim, her şeyi bilir. Allah hakim, her şeyin hikmetli. Ama e, evrende bizim hikmetini kavrayamadığımız, anlayamadığımız şeyler olabilir. O zaman nasıl bağlanacağız? Nasıl bir bütün belirleyeceğiz? Diyeceğiz ki aklımızın hikmetini anlayamadığı her şeyde o şeyi yaratan ve varlığı Allah olduğu sabit olduktan sonra aklımızın ermediği derin bir hikmet olduğunu söylemek gerekir. Neticede bunu yaratıcısı Allah'sa burada da bir hikmet var diye düşünmek gerekir. Araştırır zaman araştırmamın sonucunda çözemeyebiliriz. Neticede fayda Allah'sa aklımızın emmediği derin bir hikmet olduğunu söylemek gerekir. Senevi şunu bilmez. Duyularımız duyularımızdan her biri kendi kapsamı alanına giren şeyleri algılamak için yapılmıştır. Arkadaşlar burası önemli. Günümüzde de hala geçerliliğini koruyor. Temel bir ilke bu. İmam Maturidi içinde, Kelam sistemi içinde buna vurgu yapıyor yeri geldikçe. Neye vurgu yapıyor? Her bir duyu organı kendi alanında yetkindir. Yani göz görmekte, kulak seslerde, dokunma hissetmekte, akıl, ak, akledilecek şeylerde e, burnumuz kokuyu almakta. Her bir duyu organı kendi kapsamına giren alanda yetkindir. Bir duyu bir şeyi algılayamayabilir. E, bir başka duyu gelip onu algılayabilir. Yani karanlık diyelim, karanlıkta gördüğünü göremeyebilir ama Kulağımız o şeyi algılayabilir veya burnumuz kokusun olabilir. Bir duyu organının bir şeyi algılayamaması hiç bilinmeyeceği anlamına gelmez. Aynı şey akılı cidde geçerlidir. Zira akıl da kendisi için belirlenen sınırı aşamayan sınırlı bir mahreptir. Yani nasıl gözün bilgi alanı varsa, kulağın kendi duyum alanı varsa, burnun kendi duyum alanı varsa Aynen bunlar gibi aklın da kendi bilgi alanı vardır. Akıl da tamam her şeyi bilmek için çaba sarfeder ama kendi sınırını aşamadığı bir sınır vardır. Ayrıca akıl güzelliği açık olan şeyleri çirkin ve düzgünlüğü açık olan şeyleri bozup algılayabilen bir varlıktır. Aklın bir sınır var dedik. Kimisi de akıl dediğimiz bu alet ee, Güzel olan şeyi çirkin, düzgün olan şeyi bozuk diye de algılayabilir. Yani bu şekilde hatalık sonucu da varabilir. Dolayısıyla akla kendisinin algı kapsamına göre hikmet ve sefekin hükmünü idrak etmesine engel olan bir şey üreşebilir. Yani dolayısıyla aklın bilgiyle ana sınırlı iki, bir sebeple ileride gelecek sebepler akıl iyiye kötü kötüye iyi diyebilir. Bundan dolayı akla Kendisinin aldığı kapsamına göre hikmet ve sefehin, künhünü tamamını hepsine idrak etmesine engel olacak bir arıza, bir engel ilişebilir. Şimdi bura önemli. Niye önemli? İşte imam maturidi akılcıdır. Yani, akılcıdır da imam maturidi ayet, hadisi her şeyin geriktirine atacak kadar akılcı değildir. Nettir yani. Her bilgi alanı kendi alanında yetkilidir. İki, bilginin kontrol edilmesi gerekir. Gözde hata yapabilir, kulak da hata duyabilir. E, Bunun da hatalı karar verebilir. Bunların kontrol edilmesi gerekir. Ayrı da, ayrıca şu var. Kendisine ihtiyacı ve gözünde fakirliği süslü gösterilen ve kendisine çirkin şeyler, adet ve alışkanlıkla güzel gösterilen ve zıtları da böyle gösterilen kimsenin hikmet yönünü takdir etmesi mümkün değildir. Bak bu da önemli, güzel bir tespit. Hikmet yönünü herkes anlayamaz. Olaylarda olan hikmeti, gayi, amacı herkes anlayamaz. Burada bir e, tespitte bulunuyor. Yani hangi psikolojik, sosyolojik durumda olanlar anlayamaz veya hatayı yapıyor. Kendine ihtiyacı sevdirilen, gözünde fakirliği süslü gösterilen, kendisine çirkin şeyler adet ve alışkanlıkla güzel gösterilen ve zıtları da böyle gösterilen kimse, Hikmet yönünü takdir etmesi mümkün değildir. Kendisine ihtiyacı sevdirilen, yani fakir durumda ihtiyaç durumunda olmayı seven, fakirliği kendi bakış açısı itibariyle sütü gösterilen, çirkin şeyler adet ve alışkanlıkla güzel görmeye başlıyor. zıtların da aynı şekilde, yani, güzeli de adet ve alışkanlıklar farklı gören kişiler e, hikmet yönünü takdir etmesi mümkün değildir. Yine rububiyet hikmetini idraki ilişkin niteliğe böyle bir olan birinin, yani Allah'ın hikmetle yarattığı varlıklardaki hikmeti görme noktasında e, böyle zafiyet gösteren birinin maruz kaldığı afetler sebebiyle yoktan fiil yaratmaya güç getiremez. Çünkü kimse organlarla sürekli değişir ve aletler kullanır. Dolayısıyla yaratılmış bir kuvvetle ve verilmiş bir bilgiyle amende bulunduğunu öğrendikten sonra fiilinin konumunu ve yapısını böyle olan birinin ay bilgisizlikle zat ile kadir ve bilgili olana hükmetmesi bunu onun gibi zat ile kadir ve bilgili olmamasına rağmen ve bilgisizliğiyle yapması mümkün değildir yani insanın durumu böyle olduktan sonra Allah'a hükmetmeye çalışması kendini daha kadir, daha üstün görünmeye çalışması mümkün değildir. Paragrafı baştan sona duyup geçelim. Kendisine ihtiyacı sevdirilen, gözünde fakirliği süslü gösterilen, kendisine çirkin şeyler adet ve alışkanlıkla güzel gösterilen, yazıkları da şekilde kimse, hikmet yönünü takdir etmesi mümkün değildir. Yine ruhiyet hikmetini idraki ilişkin niteliği böyle olan birinin, maruz kaldı afetler sebebiyle yoktan fiil yaratmıyor güç yetiremez. Çünkü bu kimse organlarla sürekli değişir aletler kullanır. Dolayısıyla yaratılmış bir kuvvetle ve verilmiş bir bilgiyle amelce bulunduğunu öğrendikten sonra fiilinin konumu ve yapısı böyle olan birinin aciziyettir bilgisizlikle, zatiyle kâdur ve bilgili olana hükmetmesi bunu onun gibi zahatıyla kadir ve bilkini olmamasına rağmen ve bilgisizliğiyle yapması mümkün değildir. Meselenin birinci bölümüyle ilgili olarak Sinevi'ye şöyle söylemesi gerekir. Karanlık, ışıktan ayrılmak suretiyle ışığa eziyet ettiğinde, ışık karanlıktan güvende olup, karanlığı bundan al koyabilir mi? Işık, karanlık, ışıktan ayrılmak suretiyle, Işığa eziyet ettiğinde, ışık karanlıktan güvende olup, karanlığı bundan alıklayabilir miyiz? Senevi hayır derse, ışığın sefih olduğu kalırmış olur. Çünkü böyle bir davranış şahit de sefihin davranışıdır. Yani yerli yerine koymayan kişinin hmm. davranışıdır. Evet derse, ışığa kendisine göre, cihazinin taşıyamayacağı bir şey yüklemiş olur. Dolayısıyla senevinin kendisi de sefittir. Yani ışığ iyiliği taşımaksa, e, karanın önce kötülüğü taşımaksa bir, bunun ikisinin birbirine karışmaması gerekir. Ama alem dediğimiz şeyde bunlar karışık. Dolayısıyla birbirine e, hükmede birbirini engelleyemedi. Nekilde de ikisi de aciz oluyor bundan dolayı. Buraya kadar serenilerin eleştirisiydi. Senevi derken kastettiği ışık-karanlık meselesiydi. Ezeli ilti olarak ışık-karanlık. Temel olarak ne anlattı? Işıkta da karanlıkta da ihtiyar yoktur. Hikmet davranabilmesi için, adaletli olabilmesi için ihtiyar, irade sahibi olması gerekir. İkisinde de ihtiyar ve irade yoktur. Bir diğerinin karışmasını engelleyemiyor diye konu attı buraya kadar. Şimdi geldik, tabiatçıların eleştirisi. Tabiatçıların eleştirisine gelince şöyle diyelim. Tabiatlı bir şey tabi oyundurup altında mahkûr olup tabiatından uzak duramaz. Yukarıda geçmişte tabiatı gereği acep diyelim veya ışık tabiatı gereği iyi diye düşünelim. Tabiatlı bir şey oyundurup altında makhur olup tabi, tabiatından uzak duramaz. Bu önemli. Tabiat dediğimiz anda bir şeyin zati özelliği belirlenmişse o bulundurup belirlenmiş demektir. O bu tabiattan uzak duramaz. Ama tabiatlı olmayan bir varlık onu fiilde bulunmaktan alıkoyabilir. Tabiatlı olmayan varlık yani bir sınır çizilmeyen, boyundurup altında olmayan bir varlık onu fiilde bulunmaktan alıkoyabilir. Şu halde tabiatlı varlığın başkası sebebiyle fiilde bulunması mümkün değildir. Çünkü başkası sebebiyle, fiilde bulunmaktan alıp konulabilmektedir. Eğer o kendi başına fiilde bulunuyor olsaydı, kendisi var olduğu müddetçe fiilden alıp konulma ihtimali olmazdı. Buradaki önemli cümle olması, tabiatta dediğimiz şey, e, zati, tabi özelliği olarak belirlenmiş bir sınır bulunan varlık. O, boyunculuk altında gibi oluyor. Hangi alanda belirlendiyse, sınır çizildiyse, bulunduruk altına alındıysa, o tabiattan uzaklaşamıyordu. Eğer o kendi başına fiilde bulunuyor olsaydı, kendisi var olduğu müddetçe fiilden al ihtimali olmazdı. Eğer kendi başına tabiatını, kendi belirleri, kendi fiilde bulunuyorsa, e, kendisi var olduğu müddetçe fiilden al ihtimali olmaması gerekirdi. Fiilde bulunmaktan geri kalmadığına göre, Fiilde bulunmaktan geri kalmadığına göre, boyunduruk altına alan ve bilgili bir varlığın boyunduruğu altında olduğu ortaya çıkmıştır. Tekrarlayalım. Fiilde bulunmaktan geri kalmadığına göre, boyunduruk altına alan ve bilgili bir varlığın boyunduruğu altında olduğu ortaya çıkmıştır. Şimdi bu ileride çok ayrı bir şekilde gelecek. Tabii özelliği var mı varlıkların? Ya, tabi özelliği var ve tabi özelliğiyle beraber hareket ediyorsa, ona bu tabi özelliği belirleyen biri olması gerekir. Boyunduruk. Boyunduruk ne? Boyunduruk e, bu e, tarlada falan, tarım kullanılan e, bu e, merkepli atla boyundana takılan kasma gibi büyük, ağır, e, belirleyici şey boyundana oluyor. Ne tarafa yön verilmişse onun dışına çıkamıyor. Merkepse merkep, atsa at. Şimdi varlıklara da tabii özellikler verildi ve oyunduruk gibi o varlık, o, o belirlenen şey içinde hareket ediyorsa, ya bu kendi kendine belirlemişse onun dışına çıkmaması gerekir. Neticesinde hepsi belirlendiği alanda varlığına sürdürüyorsa, belirlenme olduğunu kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla e, bunlara belirlemede bulunan, bulunur. altına alan, o alan içinde o görevi tahsis eden e, bilgili bir varlık olması gerekir. Tabiatlı bir varlığın tabiatıyla herhangi bir şeyi etkileyebilmesi için o şeyin bu etkiyi kabul edebilecek bir yapıda kılılmış olması gerekir. Diğer mesele de burası. Tabiatta bir varmanın tabiatıyla herhangi bir şeyi etkileyebilmesi için o şeyin, bu etkiyi kabul edebilecek bir yapıda kılınmış olması gerekir. Şimdi ateşi düşünün. Ateş tabiatı gereği ısıtıyorsa, ona da işte bu tabiatın, o yapının verilmiş olması gerekir. Mesela eziyet duymayan bir şeyi ele alalım. Bir başkasına eziyet veren fiil onu incitmez. Şimdi, eziyet duymayan bir şeyi ele, ele alalım. Bir başkasına eziyet veren fiil onu incitmez. Mesela demir düşünün. Demire istediğiniz kadar vurun, demir acı çekmez. Ama e, o darbeyi gidin bir e, kuşa vurun, bir camiye vurun, acı çeker. Eziyet duymayan bir şeyi ele alalım derken yani örneğin demir. Bir başkasına eziyet veren fiil vurma, onu incitmez. Elem veya lezzet veren fiiller ve boyalar da aynı konumdadır. Burada örnekler verdi, elem veya lezzet veren fiiller veya boyalar, renkler ve ayrı korunur. Tabiatın fiili, bir şeyin tabiatını kabul veya reddedecek ve ondan etkilenecek hale getirmesi değildir. Tabiatın fiili, bir şeyin tabiatını kabul veya reddedecek ve ondan etkilenecek hale getirmesi değildir. Bununla tabiatlardan başkasını yani Allah'ın var olduğu ispatlanmış olur. Yani varlıklar da boyumduruk altına alınmışsa, varlıklara belirli tabiatlar verilmişse, evrendeki tüm varlıklarda da tüm özellikler varsa o zaman evrenin dışından bir zatın onlara bu özellikleri belirlemesi, vermesi gerekir. Tabiatın dışından, tabiattan başka birinin varlığı gerekir. Tabiatlı bir şey ile amel yalnız kalacak olsa birleştirmez ve şekillendirmezdi birleşerek ve şekillendirerek oluşmuş şeylerin varlığı bu şeylerin tabiatlar dışında yaratıcısı olduğuna delalet eder şimdi birleşerek ve şekillenerek oluşmuş şeylerin varlığı mesela bir çiçek düşünün topraktaki elementler prakta elementlerin bir araya gelmesiyle oluşur veya insan bizimle farklı vitaminler, elementlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Birleşerek, şekillenerek oluşmuş şeylerin varlığı, bu şeylerin tabiatlar dışında yaratıcısı olduğuna delalet eder. Çünkü tabiat olarak düşünseniz, tek bir tabiat üzere değil. insan dediğimiz varlık veya diğer varlıklar, farklı tabiatlar var. Bundan dolayı tabiatların dışında onların bir yaratıcısı olduğu, olması gerekir. Buna delalet eder. Sonra nesneler kendi kendine boyanacak olsaydı, yani kırmızı, sarı, mavi, yeşil, nesneler, varlıklar kendi kendine boyanacak olsaydı, uzun ve çirkin bir şekilde ortaya çıkardı. Nesnelerin güzel boyanması, ancak her şeyi yerli yerine koyan, hikmetli ve bilgili bir faiz sayesinde gerçekleşebilir. Yani Evrenin de nasıl biriyelik olsaydı, güllerin bu kadar güzel olması, rencaya renk, evrenin, kainatın, tabiatın bu kadar harika manzara içinde olması mümkün olmaz da her şeyi yerli yerine koyan hikmetli, bilgili bir faiz sırrı ile bunlar gerçekleşir. Benzer bir hüküm tabiatlar hakkında da geçerlidir. Yani tabiatlar ancak hikmetli ve bilgili bir faiz tarafından düzgün şekilde mevcut karışım hale getirilebilir. Tabiatlar da aynı şekilde hikmetli ve bilgili bir faiz tarafından bir araya getirilip bu şekilde varlıklar tek tek bu şekilde bir araya getirilebilir. Aslında bu hüküm tabiatlarla ilgili olarak daha doğru ve geçerlidir. Çünkü tabiatlar birbirine zıttır ve birbirinden uzaklaşmak ister ya da nesneleri sınırsız şekilde etkiler. Bu burada ve ilerleyen yerlerde şu sık sık meselesi çoklukla geçiyor. Yani bu konuda e, kimya, biyoloji gibi dilim konusunda da okuma yapıp araştırma yapalım. bu biraz daha netleştirilebilir. Zıtlık derken evet şuradaki e, elementlerdeki atomun çekirdeğindeki zıt kutupları biliyoruz ama başka zıtlıklar da var. Bizim dışarıdan tek gördüğümüz bir atom bile kendisinde zıtlıklar zıtlıkları barındırıyor. Artı eksik kutupları barındırıyor. Zıt oldukları halde tek bir yapıdan gör görüyoruz. Varlıkları sürdürüyorlar. Tabiatlar birbirlerine zıttır ve birbirinden uzaklaşmak ister tabiatı gereği artı, eksi, farklı kutuplarda uzaklaşmak ister ya da nesnelerin sınırsız şekilde etkiler. Bu da bozulmaya sebep olur. Normalde artı, eksi birbirine gittiği zaman, atomlar çekirdekleri, protonlar, nötronlar zıt kutuplara gittiği zaman bir ka kaos parçalarının olması gerekirken böyle olmuyor. Dolayısıyla cevherlerin düzeni, atomun, cisimlerin düzen içinde olması ve ayakta durması, ağırlıklarını sürdürmesi, tabiatları bir araya getiren, hepsine boyun eğdiren, bir bilgili ve boyun eğdirici fa ile bir aletidir. Dolayısıyla tabiatlar var mı? Evet, tabiatlar var. Ama bu tabiatları bir araya getiren, hepsini o tabiat belirlenen işi yapmaya boyun eğdiren, ilgili ve güçlü, kudretli bir faile ihtiyaç var. Ayrıca kendisinde tabiatların birleştiği her şeyin, o tabiatları taşıyan ama onlara ait olmayan bir taşıyıcısı vardır. Kendisinde tabiatların birleştiği her şeyin, o tabiatları taşıyan ama onlara ait olmayan bir taşıyıcısı vardır. Böylece tabiatların varlığı onun sayesinde sahip olur. Sümeyra, burada en küçük parçayı mı kastediyorum sence? Hocam tam bilemiyorum açıkçası. Bir de zannediyorum hani Arapçadan e, da baksam belki daha anlaşılır tamam, olabilir bunu benim şey için. Hı -hı, tamamdır. Yani tabiat var. Isıda yani ısıtma tabiatı var, balda tatlı olma tabiatı var, i̇şte, evet. acılık tabiatı var. Ama bu da şuna dikkat çekiyor. Kendisinde tabiatın birleştiği her şey. Örneğin acı biber diyelim, biber. Acılık tabiatı var, yakma tabiatı var. O tabiatları taşıyan, yani acılığı, tatlılığı, ısı, kokuyu, o tabiatı taşıyan, yani o cevheri, o arazı taşıyan ama onlara ait olmayan, yani arazi olmayan bir taşıyıcısı vardır. Yani o zaman en küçük atom diye düşünebiliriz. Böylece tabiatların varlığı onun sayesinde sahip olur. E, tabiat dediğimiz şeyler de aslında araz, Sıcaklık, soğukluk, e, birleşme, ayrılma, şekil, şemal tabiatları. Onların e, tabiatları varlığı sayesinde sahip olur. Kenara yazıp araştırabiliriz. Anastosuna da bakabiliriz. Öldeki Tabii hocam. 250 e, zilayete mi kastediyoruz. Daha önce bu türe ilişkin ikna edici açıklamalar yapmıştık. Sıcaklığın tabiatı gereği yükseldiğini, soğuğun da alçaldığını ve ikisinin bir cisimde birleştiğini görebiliriz. Burada biraz daha ayrıntı bir örnek vermiş. Şimdi sıcak tabiatı gereği yükseliyor, soğuk tabiatı gereği alçalıyor, aşağı çöküyor. İkisinin bir cisimde birleştiğini görebiliriz. Yani sıcaklıların ve soğuğun aynı cisminle birleştiğini görebiliriz. Böylece bunun bilgili bir boyun eğdirici sebebi olduğu sabit olmuş olur. Aynen işte proton, nötronlar gibi, elektron, neutronlar gibi, zıt kutupların aynı şeyle bir araya gelmesi gibi. Bunları bir arada tutan bir boyun eğdirici. Şimdi bu boyun eğdiricinin altını çizebilirsin, Arapça'da bakabilirsin. Bunu sıklıkla kullanıyor. Sıklıkla kullandığı için mütercim yukarıda tercüme ederken e, parantez yazmış. Makkur gelmiş, makkur. Burada bunun semantikini de alabilir. Yani Arap c'de ya makkur. Hangi hayvan için kullanılıyor? Hangi nesne için kullanılıyor? Burada boyun turuk altına almış. E, burada şunu da söyleyebiliriz. Eski yunan anlayışında, e, atom anlayışında, onlar da e, atomları kabul ediyorlar. Ama onların kendi başlarına hareket ettiğini, ezeli olduğunu düşünüyorlar. Burada İmam Haturid'i hep e, bunların belirleyen, tabiatını belirleyen, hareketini belirleyen, şeklini belirleyen, e, cisimini belirleyen, bunlara etki eden bir oyundurucu, oyunu eğdirici, idare edici olduğunu hep vurgu yapıyor. Kendi kendine beyindir. Cevherlerin kadim olduğunu, bak konu oraya geldi. Cevherlerin kadim olduğunu söyleyenlere gelince, yani <gülüyor> eski Yunan'da olduğu gibi, Demokritos gibi atomlar ezelidir diyenlere gelince ki cevherlerin hadislerinin hali olmadığını gözlemleriz. Yani cevherler kadimdir diyorlar ama şunu akılda tutalım. Cevherler hadislerden ayrılamaz. Eğer hadislerden ayrılmıyorsa hadise muhal teşkil eden isimler de hadistir. E, cevherlerin kadim olduğunu söyleyenler e, bu iddiayı şu sebeplerle imkansız görürüz. Bir, Cevherler hadis olsa hadislerden hali olurlardı. Cevherlerin kadim olduğunu söyleyenlere gelince, ki cevherlerin hadislerden hali olmadığını gözlemleriz. Bu iddiayı şu sebeplerle imkansız görürüz. 1. Cevherler hadis olsa hadislerden hali olurlardı. Bu da duyu algımızın gözlemini yalanlamak demektir. 2. Pek çok cevher belli bir sürede var olur. Cevherler de alemin bütünü cüzdelindendir ve bütünü taşıdığı özellikleri taşırlar. Bu yüzden hadis olduklarına hükmedilmelidir. Şu birinci maddiye Arapçasından bir bakalım. Yani cevherler hadis olsa hadislerden hali olurlardı. Bu da algımızın gözlerini yananlamak demektir. Cevherler kadim olsa hadislerden hali olurlardı. Bu da duyu algımızın gözlerini yananlamak demektir. Yanında Arapçası olan var mı? Bakabilir mi? Şu hadis, cevher kadim olabilir. Hocam e, benim yok şu an maalesef yanımda. Tamam, yani bunu altını çizelim. Şu hadis Hı -hı. kadim olabilir. Evet, sanki yazım hatası var gibi o, o, olabilir. duruyor. Olabilir. Şey tamam, İki, Bakarız ona. Ee, not aldık kenara, ben de not alayım zaman. Sayfa kaçta bu? 136 mı? Evet hocam. Değerler kadim olsa, eğer hadislerden ali olurdu hadisler onlara eşmezdi, bu da duyu algımızın gözlemini anlamak bebektir. Çünkü e, biz hadisleri her yerde görüyoruz. İki, pek çok cevher belli bir sürede var olur. Cevherler de alemin ürün üzerindendir ve bütünün taşıdığı özellikler taşırlar. Bu yüzden hadis olduklarına hükmedilmelidir. Cevherlerin önünden gizlenmiş iken açığa çıktığı, ayrı iken birleştiği söylenemez künur, yuhur, terörlerinde olduğu gibi, cevherlerin önceden gizlenmiş iken açığa çıktığı, ayrı iken birleştiği söylenemez. Çünkü bu iddia duyu algısının aksini ispat etmektir. Bu iddia duyu algısının dışında olmakla beraber mümkün görülürse, alemin yoktan var olması, bir deliyle mebni olarak varlığın beşerin tasavvurunun dışında olsa dahi mümkün olur. Gizlemişlik potansiyellik nazariyesi, bir şeyin kendisinin on katı büyüklüğündeki bir şeye mekan olmasının imkansızı sebebiyle imkansızdır. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Şimdi bu daha önce de başka yerlerde geçti. Örneğin bir fasulyenin içinde o fasulye bitkisinin hepsinin fiziksel olduğu gizli olarak bulunduğunu söylemek mümkün değil. Ama ilmen e, fasulye bitkisinin e, DNA özellikleri o tohumun içinde var mı? İlman var. Ama burada cevherler söz konusu olduğu için cevherlerin de gizli olduğu, açığa çıktığı gibi maddesiyle beraber olduğu düşüncesi imkansızdır. Cevher ve cevherin niteliği suretlerinden dolayısıyla suret vericiden hali olamaz. Cevher ve cevherin niteliği suretlerden dolayısıyla suret vericiden hali olamaz. Bu da önemli bir ili çekenler altını çizebiliriz. Cevherleri hiçbir zaman bir niteliksiz ve suretsiz göremiyoruz. Cevher dediğimiz şeyler her zaman bir nitelik içinde, bir suret içinde, bir görüntü içinde. Dolayısıyla bir nitelik içindeyse, bir suret içindeyse onu bir suret vericisi gerekir. Nitekim zatını ve niteliğini duyularla algıladığımız diğer meslelerle ilgili olarak bu durum geçerlidir. Nitekim zatını ve niteliğini duyularla algılabığımız diğer nesnelerle ilgili olarak bu durum geçerlidir. Yani ağaç, kuş, insan düşünsek bunların zatı var, nitelikleri var. İkisi beraberdir ve bunların da bir faili vardır. Aynı şekilde devrelerin de nitelikleri, suretleri var. Onların da bir faili var. Bunlar da kendi başına değil, kendisini varlıkta tutan bir fail sayesinde varlıkta kalabilir. Şu altını çizebiliriz, varlıkta tutmak. Buradaki önemli olan vurgu. Cevherler var. Bunlara suretler, nitelikler verilmiş. Bunların bir faili gerekir. Ama faili her zaman gerekir. Bunları ayakta tutmak için. Yoksa deizmde olduğu gibi tanrı yani yarattı, geriye çıkildiği anlayışı doğru değil. Çünkü o varlıkta tabiatları bile yani şeklinin şemalini, her şeyi ayakta tutan herhangi bir fail gerekir. Bu yüzden bu Cevherler kadim olamaz. Kuvvet, aniyet Allah'tan gelir. Her şey kendinden hareketle, aciziyetini bildiği gibi hallerini ve kendisi için neyin elverişli olduğunu bilmediğini bilir. Her şey kendisinin kendinden iç bilgiyle, aciziyetini bilir. A aciz değil mi? Zayıf var. Yani yalan söylese de kendi içinde bilgisizliğini kötü olduğunu gerçek anlamda bilir. Kendisinden kendisine bilgisini gizleyemez. Bunun gibi hallerini ve kendisi için neyin elverişli olduğunu bilmediğini bilir. Kendisi için neyin elverişli olduğunu bilmediğini de bilir. Bu da bütünüyle böyle olduğunun delili olur. Burada insan dışındaki varlıklar bu daha doğru. Şimdi ateş, su elementler, diğer varlıklara düşünün. Bunların farklı halleri var. E, o varlık akıl ve şuur sahibi olmadığı için kendi halini, e, kendisi için neyin daha iyi olduğunu kendisi bilmiyor. Ama neticesinde dışarıda belirleniyor. Dışarıda belirleyen birine ihtiyaç oluyor. Bu da bütünün de böyle olduğunun delilidir. Yani herhangi bir varlık su, ateş, toprak, güneş, kendi halini, kendisi için neyin iyi olduğunu kendisi belirleyemiyorsa e, bunların birleşimi olan e, alem de aynı şekildedir. Daha önce zikri geçen başka deliller de birerler şekildedir. Aynı şeye yapan yapar. Yani alemdeki e, en küçük parçasından en büyük parçasına kadar her şeyin ayakta kalabilmesi için bir faile, bir yüce tanrıya ihtiyaç olduğunu sunatış. Sonra yaratıcının ezelde kudret ve cömertlikle nitelenmesi gerekir. Yani o bu da buraya kadar bir elementlerin cevherlerin ayakta kalabilmesi için bir varlığa yüce varlığa ihtiyaç olduğunu anlattı. Bu yüce varlık ezeli olarak kudret ve cömertlik sıfatlarına sahip olması gerekir. Metindeki ezelde geçen yerlere ezeli yapabilirsiniz. Çünkü Arapça ezel etkiyle Pütçe D'ye ekliyorum. Yani, yani geldiği zaman de, bulunma etki sebebiyle geçmişte bir anda bulunma gibi aldılandı. Buradaki kastedilen ezeli olarak hibret ve gömertlik sahibi olması gerekir. Bize göre yaratıcı yaratma ile de ezeli olarak nitelenmelidir. Yani Allah yaratma sıfatıyla yani tekne sıfatıyla da ezeli olarak nitelenmelidir. İşte burası maatürlilik, teknih sıfatı, maatürlilikleri öne çıkatar, belli anlamızı sağlayan tartışma konusu. Bize göre, daha da bir maatürlilik anlayışta, yaratma sıfatı da ezeli ispat olarak, teknih sıfatı, ezeli ispat olarak nitelenmelidir ki, her şey ezelde nasıl idi ise, öylece var olsun ve bu durum, yaratıcı sayesinde var olan her şeyden kıdem olumsuzlanacak şekilde Sonsuza kadar devam etsin. Varlıklar ee, Allah ezeli olarak yaratıcı sıfatına sahiptir. Bundan dolayı da varlıklar adi özelliğini taşırlar. Ve ezeli olamazlar. Sonsuza kadar da bu böyledir. Allah yaratıcıdır. Varlıklar yaratılmıştır. Kıdemin var olan her şeyden olumsuzlanması gerekir. Ezeli değilim. Her şeyde, yani alt alem, ayüstü alem, atom, cevher, Allah dışındaki her şeyde kıdemin e, olumsuzlanması gerekir. Çünkü kıdem, ezeli olmak, bir tür zenginlik ve ihtiyaçsızlıktır. Kıdem, yani ezeli olmak, bir tür zenginlik ve ihtiyaçsızlıktır ve onun hakkında yaratılma anlamı, imkansızlığıdır. Bura önemli, bir şey kıdem diyorsak, Yaratılma imkansız anlamına gelir. Ne kadimse o yaratılması düşünülemez. Çünkü kıdem zaten var olmak demektir. Evet bu önemli. Kadim ne demek? Var olan demek. Allah kadim yani Allah var. Kıdem zıttı yaratılma. Ezelde ki var oluşa yaratmaya uygun olarak Burayı aynı şekilde ezeli yerine, ezeli yaratmaya uygun olarak cevherler, kudret ve cümertlik temelinde ortaya çıkan hadislerden âli olamaz. Allah ezeli olarak yaratma sıfatıyla yarattığı için, cevherler, kudret ve cümertlik temelinde ortaya çıkar hadislerden âli olamazlar. Sonra hadisler, cevherlerin muhtemel olduğu, Şeye bağlı olarak hadisler, cevherlerin mükemmel olduğu şeye bağlı olarak başka hadislere dönerler. Yani şimdi diye e, bitkiler var, bitkilerdeki hudus e, farklı şekilde gerçekleşiyor. Yapraklar sararıyor, dökülüyor kuruyorlar. Hayvanlarda, canlılarda hudus başka şekilde gerçekleşiyor. Cevherin de nasıl bir şey takdir edildiyse ona göre hudus gerçekleşiyor. Neticede hudus, hadisler görünüyor. Cevherler hakkında da aynı şey geçerli. Yani cevherler de aynı şekilde başka cevherlere dönerler. Şimdi burada altı çizilebilir, bakılabilir. Cevherin başka cevhere dönüşmesi mümkündür diyor. Cevherler nasıl arasılıklar, değişim, dönüşüm geçmiyorsa de cevherler hakkında da aynı şey geçerlidir. Yani onlar da hudusa mahal dönüyor. Onlar da abistir diye düşünebiliriz. Burada mütecil cevherden de aynı şekilde başka cevherlere dönemememiş ama burayı cevherler de kudusun dışında değildir. Onlar da hadistir diye anlayabiliriz. Bütün alem kadim olsaydı, evren ezeliği olsaydı, Kudret ve fiil inceliği hadiste ondan kaybolurdu. Yani ezeli olsaydı o zaman Allah için bütçe, bütçe, kadir olması, yaratması, fiilde bulunmasından bahsedilemezdi. Allah'ın bu sıfatları e, olmaması gerekirdi, aşağı düşerdi. Bilakis O'nun tekviğine, oysa Allah'ın yaratması, her şeyin O'nun bilgisi temelinde, ezelde bir tekviğine mütevdiği, var olmasıdır buradaki değerleri de düzenleyelim. Ezelde yerine. Ee, onun tekliğini Allah'ın tekfili sıfatı yaratması. Her şeyin onun gelecekte var olacağına ve irade edeceğine ilişkin bilgisi temelinde ezeli bir tekniğine var olmasıdır. diyelim. Onun tekniğini yaratması her şeyin onun ezeli bilgisine bağlı olarak Ezeli bir teklifle var olmasıdır. Çünkü burada iki şeye mutlu yaptı. Allah'ın tek sıfatı ezeliği, Allah'ın bilgisi ezeliği, bilgi olmadan yaratma olsa hikmetsizlik olur. Allah'ın yaratması ezeliği, bilgisi de Allah'ın teklifini ezeli ilmiyle ezeli olarak yaratır. Çünkü o kendisinde hadislerin meydana gelmesinden yücedir. Allah'ın zatı, sıfatları hadislerden uzaktır. Zira bu hadislerin kendisini kuşatması kendisinin hadisliğiyle delalet eden alem gibi olmasını gerektirir. Eğer Allah'ın sıfatları ezeli değil de hadis olsaydı, sonradan ortaya çıkmış olsaydı, o zaman nasıl alemde hudus, sonra ortaya çıkan şeyler evrenin Yaratılmış olduğuna ise haşa Allah'ta da sıfatlar sonradan ortaya çıkmış olsaydı Allah'ın da haşa e, kudusa muhalif olması gerekirdi. Bu da imkansız. Yaratıcı da onun gibidir. Yani yaratıcı da adresler kuşatırsa, örneğin tekrın sıfatına sonradan sahip olursa bu da alem bir adres olur. Dolayısıyla Allah ezeli, tüm sıfatları da ezeli. Bunu uygulamak için burada hep ezel kelimeler köşe geldi. Sadece ne yaptık? Ezelde yerine ezeli bir dedik. Onun tekliği, her şeyin onun bilgisine bağlı olarak ezeli teklinde var olmasıdır. Çünkü o kendisinde harislerin meydana gelmesinde yücelir. Mesela hakka tevfik biçimleri Fahki Ebu Matur, Allah ona rahmet eylesin, şöyle söylemiştir. Ee, tevhid söylemi çeşitli şekillerde olur. Birlik bir ilkiye dayandıklar, birlik söylemi çeşitli şekillerde olur. Nitekim dehviler kendi aralarındaki farklılığına rağmen yaratıcı bir vahit bari hakkında veya dinetin ya da heyranın kademi hakkında ihtilaf, ittifak etmiştir. Fînet ve Heyula ise kendisinde de araziler ortaya çıkıncaya ve ilk halinden çıkıp değişince kadar biridir. Evet, bu alemde Ezeli'yi savunanlar, bir şekilde Ezeli'yi, Heyyula veya Ezeli'yi, Fînet'in olduğunu savunanlar, o aşamada bir şeyi savunmuş oluyorlar. Heyyula'yı savunuyorsa, Heyyula Ezeli oluyor, Fînet'i savunuyorsa, Fînet Ezeli oluyor. Bu nokta, onlar da birliği savunmuş oluyorlar ama neticesinde, evreden e, alem ortaya çıkıyor. Cinnetler evren ortaya çıkıyor. Birçok hale geliyor. Ama nefire de yani cinnet, evren dese kime nihai varlık de, yes de tek tezeli ilke saymaları açısından onlara da eee tevhit edebilir. İki, Seneviler de şöyle derler. Yani Seneviler de ekme yapıyordu. Işık karanlık, iyilik kötülük ilkesini benimseyenlere Seneviler de şöyle söylerler. Hakim, Rahim ve Alim olan, yani hikmetli, bilgili, e, merhametli olan ve gerçekte tanrı olmaya layık olan değildir. Dualizmin diğer unsurunun anlamı ise, hububiyet anlamı değildir. Bilakis onun anlamının zıttıdır. Çünkü diğer unsur bütününün sefesini Ve buna ileride ayrıca bir başlık açılıyor. Orada ayrıntısı gelecek. Şey Burada okuyup geçelim. Şöyle söylerlerse, hakim, rahim, alim olan, hikmetli, bilgiye, merhametli olan e, ve gerçekten onu layık olan birdir. E, dualizmin diğer unsurunun anlamı ise ruhuviyet anlamı değildir. Bilakis onun anlamının zıttıdır. Çünkü diğer unsur bütünlüğü ise hizbirlik ve kötülük. Bütün... Üç... E, Çeşitli dinlerin mültesipleri de sadece bir varlığın kadim olduğunu söylerler. Ancak bunlardan bir grup daha sonra yani Yahudiler bu varlığın isim olduğunu söyler. Diğer grup ise varlığın e, oğlu olduğunu söyler. Dehliler, bir parada atıf Seneviler ve çeşitli dinlerin mültesipleri Aralarındaki farklı rağmen bir hakkında icma etmişlerdir. Yani asıl ilke, tek ilke, asıl varlığın dayandığı ilke bir anlamında itiraf etmişlerdir. Benzer şekilde bu birin benzeri olmadığı, çünkü onun imkansız olduğu, yine başka yok iken onun bu hal üzere olduğu hakkında icma etmişlerdir. Yine derken kastedilen ne? Başkası yok iken var olan. Yani kaç tarafta geçmişti taraftan? Burada da kıdemde geçmişti. Var olan. Bunun zıttı ne? Yaratılan. Dolayısıyla karşı tarafta da farklı değerliler, seneviler, çeşitli din mensupları bir e, ilçe olduğu, özel ilk olduğunda iktiraf etmişler. Daha sonra iktiraf etseler de. Benzer şekilde bu birin benzeri olmadığını çünkü bunun imkansız olduğunu, zira başkası yok iken onun bu hal üzere olduğunu kabul etmişler. Çünkü benzerliğin gerçekleştiği yön, kendisi dışındaki varlıklarda bulunan hadisliktir. Benzerliğin gerçekleştiği yön, kendisi dışındaki varlıklarda bulunan hadisliktir. Bu da imkansızdır. Yani birinin kendisi dışındaki varlıklara hadislikte benzemesi ise imkansızdır. Yani ezeli bir kabul ediyorsak bu birin başka varlıklarla benzer bir yönü olmaması gerekir. Bu da birin anlamıdır. Yani eşsiz, benzersiz, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, bir benzeri olmasıdır. Çünkü o, oluluğunda ve yüceliğinde birdir. Yine zatında birdir. Dolayısıyla zatında misalim, benzin benzerin olması imkansızdır. Çünkü bu birliği geçersiz kılar. Yücelikte bir olması gerekir. Zatında bir olması gerekir. Sonuçta zatî olarak hiçbir benzerin olmaması gerekir. Zatında benzerin olması birliği geçersiz kılar. Nitekim bunu açıklamıştık. O sıfatlar bakımından da birdir. Nitelendiği ilim, kudret ve tekliğinin hakikatlerinde hiç kimse ona ortak olamaz. Evet, buradaki hakikatin altını çizelim. Önemli. Şimdi yukarıda bir birliği açıklarken ne demek? Bir, o vardı, hiçbir şey yoktu. Bu anlamda bir. Bir olanın yücelikte, zatında hiçbir benzeri olmaması gerekir sıfatlarında da birdir. İlim sıfatı, kudret sıfatı, teklif sıfatı ve yani bunların hakikatlerinde kastedilen hakiki anlamlarında hiç kimse ona ortak olamaz. Bilakis onun dışındakiler bu niteliklerden her birine onun sayesinde ve onun sahip değilken sonradan sahip olmuştur. Yani i̇lim sıfatını düşünün. Allah'ta ilim sıfatı var. Allah'taki ilim sıfatının hakikati hiç kimsede yok. Allah dışındaki kişiler bu ilim sıfatını kullansalar da şunu biliyoruz, onun dışındakiler bu niteliklerini örneğin ilim niteliğini onun sayesinde Allah'ın vermesi, yaratması, o kabiliyet sayesinde önce değilken daha sonra bu sıfata sahip olmuşlardır. Hatırlarsanız ayetin biriniyle vurgulamıyoruz, cahilken ilgili bilirken daha sonra unutkanlık hali, sizlerde hukuk Allah'ın ilim sahibi olduğunu belirleyebiliyor. İnsanlar da çocukken bilgisiz, daha sonra yetişkin çağlarda bilgi sahibi oluyorlar, yaşlanırken unutkanlık, azaymi başlıyor, ölüm anında duruma göre bilgi ortak kayboluyor. Buradaki farklılık işte, hakikate vurgu yapıyor. Bir şey hakiki anlamda varsa hiçbir durumda eksilmez. Ama hakiki anlamda değildi de, ısfat olarak bulunursa, o varken yok olabilir, yokken var olabilir. Bu açıdan Allah dışındakiler sıfatlara Allah sayesinde ve önce sahip değilken sonradan Allah'ın vermesiyle sahip olmuştur. Sonradan var olanın kadime, hakikat anlamında benzemesi mümkün değildir. Sonradan sıfatlara sahip olanların, bu sıfatların hakiki, kat anlamında derlemesi mümkün değildir. Ebu Masul Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Allah düşünen bütün insanlara mücmen şekilde tevhidi vermiştir. Allah düşünen bütün insanlara mücmen şekilde öz şekilde tevhidi vermiştir. Sonra insanlardan her bir grup kendisine mücmen olarak verilen tevhidi yorumla olmuştur. Sadece ehli İslam'dan bir grup, Allah'ın kendilerine verdiğine bütün olarak bağlı kalmıştır. Şimdi ileride geliyor bunun ayrıntıları. Allah tevhidi, kendisinin biri olduğunu bütün insanlara öz olarak verdi. Sonra insanlardan her bir grup kendisine verilen, kendilerine verilen bu öz şekildeki tehdit anlayışını yorum yaparak, yorum ekleyerek bozdu. Sadece ehli İslam'dan bir grup, Allah'ın kendilerine verdiği bütün bu tevhid bilgisine bütün olarak bağlı kaldı. Mücmel olarak verilen tevhidin yorumla bozulmasının bir örneği şudur. Yani mücmel, öz olarak verilen tevhidin yorumla bozulması ne demek? Bunun örneği şudur. Tevhidlerden bir grup, yaratıcıyı ve yaratıcının tedarını kabul eder. Ama bütün cevherleri onunla birlikte ezevi sayar. Yani eski Yunan felsefi anlayışında veya felsefi anlayışta e, el-evvel diye tek bir hareket ettirici, ezeli varlık kabul edenler var ama onlar o el-evvel, el, e, hareket etmeyen, hareket ettirici o evvelle birlikte cevherler de seyr. Bu da tevhidi geçersiz kılar. Bir başka örnek şudur. Kıymet ve Heyyla taraftarları. Bu pilat daha e, Eski Yunan'da, İslam de var. Bir kısmı Heyyla demiş, bir kısmı Kıymet demiş. Bunu savunanlar, bu ikisini asıl kabul eder. Sonra bu ikisini bir sayar, sonra onu ikna eder ve ondan geçiş ve yok oluşa bağlı olarak sayılamayacak kadar çok şeyin meydana gelir diyorlar. Yani tevhid taraftarları bunları asıl kabul eder. Sonra ikisini bir sayar, ikisi aynı bir Sonra onu ikna eder, bunu yok eder, ondan e, kervin felsefemiz ortaya çıktı diye söyler. Dualistler. İlgili bir varlığı kabul eder, sonra onun cins yönünden bir olduğunu söyler, çünkü bütün iyilikleri onun cinsleri sayar. Ee, i̇yilik, kötülük, e, aydınlık, karanlık gibi, aydınlık örneği onun bilgili kabul eder, sonra onun cins yönünden bir olduğunu söyler, sonra bütün iyilikleri ondan çıktı diye sayar. Bu da ve mecusilerde mennaniye gibi grupların görüşüdür. Mecusilerde mennaniye grubun görüşüdür. Böylece onlar Allah'ın cisim olduğunu söyleyerek bilin anlamına geçersizlik kılarlar. Çünkü cisim çok doğum türediği şeyin ismidir. Cisim çok doğum türediği şeyin ismidir. Yahudiler de Allah'ın yaratıklara benzediğini, böylece onunla sayının çoğaldığını kabul etmiştir. Bunların bir görüşü Allah'ın çocuğunun olabileceğini söylemeye kadar varmıştır. Yüzeyir, Allah'ın olduğu veya İsa Allah'ın olduğu gibi görüşler. Hristiyanlar da Allah'ın varlıkta bir şahıslarda yani baba, o, üç olduğunu, üç uklum olduğunu her şahıstan parçayla sınırı nef söylemişlerdir. Allah'ın bir, ama üç hükmünün olduğunu, yani baba oğuz, sadırı olduğunda, her şahıstan parçayla sınırı nef söylemişlerdir. Yine onlara göre Allah önce cisimli değil, iki sonradan cisimleşmiştir. Yani Allah e, bedeli iken, daha sonra kadeti İsa'nın bedeninde cisimleşmiştir. Cismin ise bölünüp parçalanan bir suret olduğu bilinmektedir. Hani insanın bedeninde cismin demiştir. Cismin ise bölünüp parçalanan bir görüntü olduğu zaten bilinmektedir. Tabiatçılara göre tabiatlar kendi kendilerine amelde bulunmazlar. Dolayısıyla onları birleştirecek bir faile ihtiyaç vardır. Bu failde onlar göre ezelidir. Evet bu tabiat, varlıklarının tabiatı. Kendi yani kendilerine amelde bulunmazlar. Dolayısıyla onları birleştirecek bir faile ihtiyaç var. O faile ezeli onlara göre ezeli ilki demişlerdir. Tevhid müntesiplerinden biri de muhtesedir. Yukarıda sadece Ehl-i İslam'dan bir grup demişti. Burada işte Ehl-i Sünnet veya sıra Al-Azab kastediyor büyük ihtimalle. Bunun dışında olan gruplar da var. Onu istedik burada. ehli i̇slamdan bir grup dedi. Şu başka gruplar bunun dışında gibi düşündük. 73-40 tarihsini düşünmüştük. Burada ehli i̇slamdan olan o farklı tehdit dışındaki grupları, tehdit yorumunda hata eden grupları sayıyor. Tehdit müntesiplerinden tehdit'i savunanlardan biri muhtezedir. Bunlar eşyanın yokluk halinde var oldu yani madumun var olduğunu, şey olduğunu, yokluk ismini ezeli kabul ettiğini, madumun ezeli kabul ettiğini aynı hükmün eşyaya hakkında da geçerli olduğunu söyler. Yani maduma şey demeleri, maduma şey diyorsunuz. Şey varlıktır. Maduma şey derseniz varlıkta ezeli hale gelir diye düşünülmektedir. Var e, maduma şey dedikler için önemli bu. Muhtezi'nin bu görüşü varlığına şey varlık vermeleri, ehlilerin alemin kıdemi konusundaki görüşüne ilişkin açıklamamızda gördüğü üzere ehlili geçersiz kılar. Yani mazum şeyse, mazum bir varlıksa Allah dışında varlık var anlamına gelir. Dolayısıyla ehlili geçersiz kılar. Ayrıca Muhtezi'ye göre Allah önce yaratıcı, Rahman ve Rahim iken eşyanın sonradan var olmasıyla sonradan beri olmuştur. Yani fiil-i sfatır-hadis bir görüşü. Allah, fiil-i sfatır-hadis de demek, yani Allah'ın yaradığı değil, en razı ve rahman beyi, en rahim beyi, en rahim olu demektir. Bu da Allah'ta kudüs olduğunu söylemektir. Seneviye'ye göre ışık ve karanlık önce zatla ayrılıp sonra karışmışlardır. Eyle ve tıynet taraftarlarına göre ise Allah önceleri bir gönderdi, bir idi. Sonra meydana gelen hadislerle o hale büyümüştür. Ancak heyüller ve tıymet taraftarlarının görüşü muhtezilerin görüşünden daha akla yaptırılır. Çünkü heyüller ve tıymet taraftarı asıldaki hadisler sebebiyle asıldaki değişimi sürekli görmüşlerdir. gerekli görmüşlerdir. Muhtezide ise başkasındaki hadisler sebebiyle onda değişim iddia etmişlerdir. Yani heyüller ve tıymet tarafları heyüller ve tıymetlik o Alem akıllarla çoğalı tek kabul ediyorlar. Oysa müteci daha kötü yaptı diyor. Müteci Allah da adıstan ortaya çıktı yani fiiliz falan ortaya çıktı diyor. Allah'ta değişimi kabul etmiş anlamaya geliyor. Oysa şahit de bir şey kendisine inşemeyen bir şey sebebiyle bir akıllıdu halde ayırmaz. Mütecireninki daha kötü diyor. diyor. Bu konuda Hüseyin'e Hüseyin Muhammed Ebn-i ve daha başkalarına ikinci eleştiri yöneltilebilir. Hüseyin bin Muhammed Ebn-i a, a ve daha başkalarına ikinci eleştiri yöneltilir. Çünkü bu kişiler de mekan sebebiyle değişikliği gerekli görmüşlerdir. Yani Allah yaptı, mekan kullanılabilir, mekan Allah'a izah edilebilir dedikleri için. Nitekim şöyle söylenir. Allah var iken mekan yoktu, sonra o bütün mekânlarla nitelenir. Yani Allah var iken mekan yoktu değil, daha sonra o bütün mekânlarla nitelenir, çeliştirilir, böylece onlar Allah'ın hadisle nitelenmesine gerekli görmüşler. Dolayısıyla bu anlayışa göre tehdit, gerçekleşir sahibi gelir. Burada da tabii farklı fırtalar var, Mü'min, Muhammed, Enmet, Cerrahmet, Cari'lere ait gruplardan bir grup. Mekan ızaf ederken bir grup farklı şekilde düşünüyor. Bunlarda ayırmak da fayda var ama burada muhabbeti genelik itibariyle birleşik söylüyor. Bunlar da Allah var mekan yoktu evet ama sonra o mekanla nitelendiği için Allah'a hadislik nitelendirmesi yapmışlardır. Dolayısıyla Allah'a hadislik nitelendirmesi yapmak sevgili geç ve sıkılar diyor. Müşebbih'e Allah'ın cisimlik, sınır, son, hareket ve duranlık yönünde yaratıklarda müsaidenin benzeri olduğunu söyler. Ve ona alemin hadisliğini bilmemizi sağlayan özellikler nisbet eder. Ve onların, onun misali olduğunu söyler. Allah'ın nitelendirmelerden öncedir. Yani Allah'ın cisim nisbet etmek, sınır nisbet etmek, son nisbet etmek, hareket nisbet etmek, duranlık nisbet etmek bunlar Allah'a... Ee, Âlemin hadisliğine şerbet eden kudus şeylerini nitelendirmek anlamına gelir. Dolayısıyla bu, Allah bu ispatlardan yüceler. Müsebbih ederken bu da, Allah'a ayet aracı dayanarak, istiyip gelmek, gitmek, hareket, müzül gibi e, nispet eden büyük ihtimalle hamdeli-i anlayıştaki kişilerin kastediyor. Böylece tevhidi kabul eden bir grubu şu görüşü hasıl olmuştur. Allah'ın zatı değildir. Birilerin ihtiyaçları ona döner ve o birilerin anlamından yücedir. Birilerin anlamı sayıların niteliğini gerektirir ve kendisine değişim, yok oluş, sınırlar ve o yerleşir. Yine o kıdem tekme ve kudretle nitelenmiştir. O değişim ve yok oluşlar yücedir. Her haritelerde övgü Allah'a ait. Buradaki itiraz ettiği nokta şurası. E, değişim yok oluş, sınırlar, son, misafir etmek Allah'a. Yani a, a, arşa istiva e, dünya simasına mevzul ettiği, mevci geldi gittiği gibi şekilde bu ifadeleri gerçek anlamak, dehriye de aykırı. Sonra dehriyle, yani alemi kadimse, yani çeşitli gruplar aralarındaki görüş ayrılığı üç maddede özetlenebilir. Alem-i Ezevi Seyat, bu grupların kendi aralarındaki fikir ayrılıkları var. Üç maddede özetlenebilir. Bir, alemin ilçesi önce ayrıydı, sonra birleşti. Kursundıkları ve senevilerin ışık-karanlık dualizmini birimseyenlerin görüntüsüdür. Yani alemin ilkesi ışık-karanlık, bunlar ayrı ayrıydı, daha sonra birleşti. İşte bu zundukların, senevilerin, yani nevresilerin anlayışı. İki, İlke, önce bitişik iken sonra ayrılmıştır. Bitişiklik iken sonra ayrıldı. Bu da fiynet ve hevrat taraftarlarla bir görüştür. Yani fiynet e, tekti, hevrat daha sonra alet varlıklar çoğaldı. 3. bitişiklik ve ayrılıktan bir kadim olmakla beraber hangisinin kadim olduğu bilinemez. Bitişiklik ve ayrılıktan bir kadim olmakla beraber hangisinin kadim olduğu bilinemez bu. Muhtemelen tabiatçıların birleşiklik ve ayrılıktan hangisinin önce olduğunun apaçık olmadığı şeklindeki görüştür. Sonra tabiatçılar ayrılık ve birleşikliğin kadim olduğunu ve alemin mevcut halinin birleşme ve ayrılmaya dayanlarını söylüyor. Başlangıcı olmayan hadislerle birlikte cevherlerin kadim olduğu görüşü de buna kıyas edilir. Aslında ayrılık ve birleşiklik halini iki ayrı hal olarak değerlendirmek açık bir çelişkidir. Ayrılık ve birleşiklik halini hareket çıkıyor. Birleşme ayrılma halini iki ayrı hal olarak değerlendirmek açık bir çelişkidir. Çünkü bu yaklaşım ayrılık ve birleşiklik hallerinden biriyle alemin ilkesinin zahı sebebiyle zorunlu görür Zira bu o halin kıdemle metilenmesi demektir. Sonra bu hal alemin ilkesinden alemin ilkesinin kendisi gitmek sizin uzaklaşır. Böylece alemin ilkesinin hali o hali sebebiyle var olmakla beraber yoktur. Bu da bir şeyin varlığa, bir şeyin varlığa getiren illetin varlığa, varlığına rağmen kendisinin ortadan kalkması durumudur ki akıl bunu doğru kabul etmez. Bir şey varlığa getiren illetin varlığına rağmen kendisinin ortadan kalkması durumudur ki akıllığını doğru kabul etmez. Ayrıca bu mümkün gördüğünüzde kadimin hadis ve hadisin kadim olması mümkün değildir. Bu da onların kıtep hakkındaki görüşlerini geçersiz kılar. Zâtiyle sabit olanın zahir olması ve Zâtiyle zahir olanın sabit olması mümkün olsaydı Zâtiyle var olanın varlığının yok olması ve yok olanın, yokluğun var olmasına mümkün olurdu. Bu da iki yön çevir. Burayı okuyup Bu onların görüşünü geçersiz kıldığı gibi alemin bir aslı olmaksızın sonradan var olduğunu kabul edilmesi gerektirir. Alemin bir aslı olmaksızın, lamin yani şey, sonradan var olduğunu kabul edilmesi gerektirir. İki, zaafı sebebiyle bitişik olan şey ayrı olabilseydi, zatı sebebiyle ayrı olan şey de bitişik olabilseydi de bu, kendisinde bir adres oluş olmaksızın gerçekleşebilseydi, bitişikliğin bitişik olduğu sırada ayrı olması mümkün olmadı. Çünkü zatı var olmaya devam etmektedir. Bu da aklın kabul edebileceği bir şey değildir. Bu Allah dışındaki varlıkların bilinme imkanını da kesinlikle ortadan kaldırır. Çünkü Allah dışındakilere söylediğimden yani Hades'ten daha iyi delalet eden bir bilgi yoktur. Bu önemli. Şimdi hudusunu kabul etmediğimiz zaman varlıkları bilme imkanı da kalkar. Çünkü Allah dışındaki evreni yaratılmışlara Hades'ten daha iyi delalet eden bir bilgi yoktur. Onları tanımak için de değişim özelikleri temeldir. Ayrılıp bu, kötülüğü iyilik, iyiliğin kötülük yine karanlığı, ışık, iyilik, ölü, hareketli, yürüyüp durağı, soğuğu, sıcak görmeye, iyilik, Dolayısıyla ayrılık ve kişilikten sadece birinin kadim olduğu düşüncesi yanlıştır. Çünkü birlikte idiler. Bu da ikisinden birinin kadim olduğu düşüncesini yanlışlar. Yani buraya kadar anlattığı şeyler, ilk önce benim çalışanlar olmuş, Eylül'e hafta ilk, ilk önce eee ve sonra hareket ettik gibi bunlardan birine, birine de benimselenip de zıttını da gerektirir. Bir dilleşik şey ayrılıyorsa, ayrılır bir şey birleşiyorsa bunlar hep Bunlar ilk ilk olarak kabul edilemez. Ebu Mas'ud Allah ona rahmet eylesin, şöyle demiştir. Bu konuda asıl olan şudur. Bak, burayı okuyup bitirelim. E, bu üsluba alıştık. Görüşler aktardıktan sonra imanla diye öz olarak sonuç kısmını yazıyorum makalelerin yani sonuç kısmı gibi kendi görüşünü özetliyor. Sonuç olarak asıl olarak şudur diyor. Alemin iki ilkesi ayrı iken o ikisi ya tabiatla ya diğerle ya da kendilerini ayıran bir başka sebebiyle ayrıdır. Aynı hüküm değişiklik hali içinde söz konusudur. Ona ayrılık ve bileşiklik sebebi üç sebepten birine tabidir. Eğer alem iki ilkesi tabiat ile böyle iseler, ayrılık ve bitişikliğin gittikçe arttığı bağlamda bu ikisinin artması gerekir. Söz konusu iki ilke ihtiyar, ölkür seçim ile bitişik veya ayrı ise onların önceden şimdiki sahip olduklarından farklı bir hale sahip oldukları söylemek yanlıştır. Çünkü şahidin halinden farklı bir hale ispat edecek verim Üç, bu ayrılma bir başkası sayesinde olursa ayrılma ve farklılaşmanın hadisliği sabit olur diye ilerliyor. Bakalım, burada bitiyormuş arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Ebu Mansur şöyle demiştir, bu konuda asıl olan şudur. Ailemin iki ilkesi ayrıyken o ikisi ya tabiatla ya ihtiyarla ya da kendilerini ayıran bir başkası sebebiyle ayrılır yani iki ayrı olduğunu, ışık varlık olduğunu düşünelim. Bunlar ikisi ayrı iken de tabiatı gereği ve kendi seçimleri gereği ve kendilerini ayıran bir başka sebebiyle ayrı. Eğer öyle fazla var far dersek iki eleli ilk olduğunu düşünsek, onlar ayrıysa ya tabiatı gereği ayrılır ışık karanlık ya yani kendi ihtiyarları gereği ayrılır ya da kendilerini ayıran bir başka sebeple ayrılır. Aynı hüküm bileşiklik hali içinde söz konusudur. Yani bileşik olduğunu düşünsek ya tabiatı gereği birleşiktir, ya kendisi birleşmek için birleşmiştir, ya kendilerini birleştiren başka bir sebeple birleşmiştir. Sonra ayrılık ve birleşiklik söylediğimiz üç sebepten birine tabidir. Yani ayrılık olsun ya birleşiklik olsun. Şu üç sebepten birine tabidir. Eğer alemin iki ilkesi tabiat ile böyleyse de tabiatları gereği ayrı ise veya tabiatları gereği birleşik ise ayrılık ve birleşikliğin gittikçe arttığı bağlamda bu ikisinin artması gerekir. Görüldüğü üzere tabiatı gereği hareket eden her şeyin hareketi gittikçe artar ve bunun gibisini hak eder. Tabiatı gereği hareket eden her şeyin hareketi gittikçe artar ve bunun gibisini hak eder. Şimdi şöyle düşünün, yukarıdan düşen dur, ismi düşünün. Aşağı doğru düşmeye devam ettikçe tabiatı gereği düşürsa harekete artıyor. Nehir aktıkça hızlanıyor. Arkitettikçe bu artıyor. Akeza tabiatıyla yükselen ve konumun yukarı olan her cevher gittikçe daha çok yükselir. Yani yukarı çıktığını düşünün, sıcak havanın yükseltiğini düşünün. Gittikçe gereği daha da yükselir. Buna karşılık tabiatı sebebiyle alçalan şey gittikçe daha çok aşağı iner. Demir'i düşünün bıraktınız diyelim. Tabiatı yere, yere doğru düşme tabiatı var. Bıraktığımız anda aşağı doğru, yere doğru daha çok aşağı iner. Dolayısıyla bu ikisinin birleşmesi ebediyen imkansızdır. Tabiatı gereği yükselen ve tabiatı gereği düşen şeyi tabiatı gereği birleştiremezsiniz. Tabiatı gereği hareket eden şeyle, tabiatı gereği tutturan şeyiyle birleştiremezsiniz. Hükansızdır. Bir Aynı hüküm sağa doğru hareket eden ve sola doğru hareket eden bir şey hakkında da geçerlidir. Yani tabiatı gereği biri sağa hareket ediyorsa, Biz de gereği sola hareket ediyorsa bu iki şeyi de birleştirmeniz imkansızdır. Onlar da birleşmez. Birleşmiş olsa birisi özelliğini kaybetmiş olur. Bu da onların dediğini yani alemin iki ilkesinin önce ayrıyken sonra birleştiği düşüncesini geçersiz kılar. Yani alemin e, ışık aydınlık gibi ışık karanlık gibi iki ilkesi varsa bunlar daha sonra birleşmişse ikisi de özelliğini kaybetmiş anlamına gelir. Özelliklerini kaybetmişlerse özelliğini kaybeden zatını koruyamayan e, ilah olamaz veya ilk madde ezeli madde olamaz. Söz konusu iki ilke. ihtiyar özgür seçim ile bitiş veya ayrı ise yani ışık ve kanalına düştüğün. İkisi birleşme istedilerse kendi iradeleriyle veya ikisi kendi iradeleriyle ayrılmayı ise, onların önceden şimdiki sahip olduklarından farklı bir hale sahip olduklarını söylemek yanlıştır. Çünkü şahidin, halinden farklı bir hale ispat edecek derin yoktur. Bu derin ile kastedilen iktiyarı seçimli ayrılıp olanla birlikte birleştiğim birlikte birleşik bir olması ya da iktiyarı seçimli bir olan ile ayrılım meydana gelmesidir. Bu derin onlara göre iktiyarsızların geçersiz kılar. Ayrıca onların alemin iki ilkesinden her birinin diğerinin cevheri sayesinde varlığını sürdürdüğünü ve onun tarafından kapsolunduğunu şeklindeki görüşü de gerçekten güçlü onun ispatı iyiliğin kötülükte olmasının kötü olmasıdır. İkinci olarak söz konusu iki ilkenin ihtiyarı olsaydı her birinin diğerinin fiilinde o fiili seçmekten ve onun keyifletini bilmekten alıp vermekte sahip olurdu. Bu güce sahip olmaz varsa ihtiyar anlamına getirir. İki ilkenin de adillik ve bilgisayarını dahi olur. Şimdi ışık e, ve karanlık ikisi ayrı ile isteyerek birleştiler diye düşünüyorum. Bunlar iradeleriyle ilaveleriyle birleşmiş olsalar ama e, burada iyilik ayrı özelliği sahip, kötülük ayrı özelliğe sahip. Bunların birleşmesi bilgisizlik. Yani iyilik kötülük olmaz, kötülük iyilisiz olmaz. Sadece ihtiyar yetmez, bilgisizlik de o zaman ortaya çıkmış olur. Bu güce sahip olunmarsa iki ilkenin bulunduğu halde farklı bir hale sahip olabileceği düşüncesi geçersiz olur. Çünkü bu takdirde iki ilke kendisine eziyet ve zarar verecek şeye ulaşır. Çünkü her biri diğerinin fiilinde, fiilinin keyfiyetini bilmesinde ve onu seçmekten alıp olacaktır. Bu doğru kabul edildiği takdirde onlardan her biri diğerine bilgisi ve adis kalmış olur. Dolayısıyla görüştü, geçersiz olur. İşte kararın isteyerek birleştiğini düşünün. İrade var diye de ama ortaya cehalet çıkmış oluyor. Çünkü iyilik Kötülüğü bilmiyor, kötülük iyiliği bilmiyor. Bilseler yayın gerekir. Birleşmişlerse iradeleriyle o zaman bilgisizlik olarak demektir. Bu da zaten bilgisizlik ve acizlik demektir. Dolayısıyla e, irade sahibi olmak yetmez. Acizse bu onun e, tek olmadığını göstermiş olur. Bu ayrılma bir başkası sayesinde olursa, yani kendi istekleriyle değil de dışarıdaki sebep, sebebiyle ayrılma olursa, ayrılma ve farklılaşmanın adisliğine sabit olur. Eğer ışık veya kararın kendi iradeleriyle birleşiyorlarsa, tam irade var ama ışık, kararın biri ilgi, biri, biri kötü bir temsil ediyor. Bunlar bilgisiz anlamına gelir. Eğer kendileri değil de dışarıdan bir güç bunları birleştirdi veya ayrıştırdıysa, o zaman dışarıdan bir güç bunlara hükmediyor anlamına gelir. Söz konusu iki ilke ise ailelikten hali olamaz. Yani başkasının tasarrufunda olan ise e, hadislik alametinden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla bu iki ilkenin âlis olması gerekir. Bu da tevhidi ortadan kaldırmak için kullanılan istikliler ile tevhidin ıskatlanmasına sağlar. Yani neticesinde e, tek bir e, kudret, ilim, irade sahibi bir yüce yaratıcı kabul etmek anlamı e, doğru. Söz konusu iki ilkenin, birleşiklik ve ayrılıklarının ikisini de bilmeye kimse, konuşacak sözünün olmadığını ve aklı onu bilemeyecek kimselerden olduğunu, yönteminin sadece taklit olduğunu kabul etmiş olur. Yani birleşiklik ne demek, ayrılmak ne demek, i̇şte, ışık karanlık birleşik, birleşik olsa ne anlama gelir, ayrılıp olsa ne anlama gelir, Bu nereye götürür? Bunun sonucunu bilmeyen, düşünmeyen kişi ancak aklet sebebiyle bu görüşü kabul edebilir, düşünmüş olsa bu görüşü kabul etmez. Taklidin ulaştırdığı nokta da farklı farklı olduğu için sıkıntıya düşer. Taklidin ulaştırdığı sonuç kendisi nezalinde doğru olan kimse konuşur ve onun yanında doğru apaçık olur. Diğer yerden birleşme ve ayrılma, belirttiğimiz ilişki sebebiyle birleşemeyeceği için, Doğru, dehvilerin dediği şeyde de olsaydı, bu iki görüşten birinde olurdu. Biz ise onun ikisinin de yanlış olduğunu açıkladık. İster iradeyle birleştirdesinler, ister zaten aylık desinler. Her halükarda görüşlerin sonucu abisliğe çıkıyor. Tehvilerin e, dediği şey, bundan uzaklaşamaz. Biz ise onun ikisinin de ihtiyarların ikisidir.